Hepimiz birbirimize racon keserek denge yaşardık. Hepimizin hayatı gayrı meşhudu. Umarhane, pavyon, gazino, alemleri kovalardık. Din yok, iman yok, islam yok. Ne olacak? Bizim caliyemizdeki yediğimi içtiğim arkadaşlar benim hakkında şikayette bulundular. Vur patlasın, çalınasın. Hayat öyle pempeydi, öyle güzeldi ki. Yani şeytan öyle süslenmişti ki o yolu. Hiçbir şeyden derdin çok güzel yaşanıyım sanıyordum. Hanenin önünde üç tane cenaze çıktı peş peşe ameliyatta müster örtülmüş, ameliyattan kalkamamışlar. Ya Rabbi, ne mutlu bana sana geliyorum. Bakara 2 ayeti okudum vallahi tam bitti kitabını, şöyle bıraktım kapı çalın. Kapıyı açtım dedim ki zorlan. Bize alanlar feteci çıktılar, vallahi feteci çıktılar, Ben alan savcı ve zorlayan savcı şu anda muhabbetten yargılıyor, muhabbet almış. E ben Allah'a teslim oldum, benim sahibim Allah. Niye biliyorum şu korktuk var ya, ay bu hataydı bu korktuk. Herkes vuruyor oturayım da sallanmasın, bu korktuk derdi herkesin bu. A Parti, B Parti, C Parti sorulmayacak bana kabirde. Sen Allah taraftan ne yaptın? Allah için ne yaptın? Allah için hizmet yaptın gibi. Bana bunu sorulacak, kardeş. Biz ee, CHP'liydik, kuşçuyduk. Cuncuk derdik kuşa. O yatacak arkadaşın önündekine yol verdik. Cuncuğa bas, kuşa bas. Ya biz solcuyduk, komünist. Hepimizin kanını tutsalar şu çay bardağının içine koysalar, Allah'ı tanımlayan anayasını dinleyenler, kanımız bağdaşmaz. Otobüse biniyorum, 65 yaşındayım. Adam telefonu almış eline, senin geldiğinde ayırıyor. Devam, devam, hiç başını kaldırmıyor, Allah'tan korkma. Buran'daki elak olan kavimlerin aynı yaşattısı vallahi şu anda günümüzde Türkiye'de var. İnsanların emrine değil Kur'an-ı Sünnet'e de tabi olursa Allah'ın izniyle gelecek nesil de kurtulacak Biz de kurtulacak, arkamızdan geleninde de kurtulacak Müslüman ne diyorsun bunu ha. İman ettim Müslüman oldum, Ana, baba ya Otur lan yine ne yapıyorsun sen? Allah'tan daha iyi anlatan olacak? Yürü, terbiyesiz. Ne demek Kur'an'ı anlamarsın, Kur'an'ı anlarsın Sen anlamak istersen anlarsın bütün yeryüzünde, bütün insanlığı Allah kitabına çağırıyorum, burana çağırıyorum. Eyvah yaş 65'ti değil mi? Kilo 95, yaş 65, boy 75. <gülüyor> yaş 65 <65'miz. gülüyor> 65. Yaş 65. Allah'ın ﷺ ﺕﺎْﻟَىْ ﻭْ ﻭْ ﻭْ Öykü şimdi bugün bizim buraya gelmemizdeki birinci amaçlardan birisi yıllarca İslam'ı yaşamış yahut İslam'a giren insanların önceki hayatları, önceki hayatlarının öyküsünü diğer Müslümanlara taşımak, diğer Müslümanlarla sizin gibi Müslümanları tanıştırmak. Yani sizin bugün söyleyeceğiniz sözler başkaları için çok çok önemli olabilir. Bu yüzden ben buna dair giriş, gelişme sonucu olarak çocukluğunuzdan başlayacağım. İşte ergenlik zamanınız, gençlik zamanınız ve bugünkü zamanınıza Allah'ın izniyle gelmeye çalışacağız. Bununla ilgili sorular soracağız. Sizden de bu konu hakkında inşallah cevaplar alacağız. Öncelikle ben çocukluğunuzu sormak istiyorum. Yani çocukluğunuz nasıl bir yerde geçti? Nasıl bir ortamda geçti? Bugünkü zamanlarda sizin için önemli olan şeyler neydi? Önemsiz olan şeyler neydi? Biraz çocukluğunuzdan bahseder misiniz? Sayın kardeşim, ben 65 yaşından önceliyle bu yola ışık tutup bu yolu parlatmak isteyenlerden Allah razı olsun bu yolu karartmak isteyen bu yolu söndürmek isteyenler de Allah ameliyle muhabbet etsin çok sağ ol, çok teşekkür ederim benim adım Eyüp Gözlemecıoğlu ben Ankara altında İsmet Paşa çocuğu doğum günümde da. ben hoşta, gece kumdurada büyüdüm Allah'a büyüdüğüm yerlerde de hiç bundan da hüzün duymadım. Çünkü komşuluk hakkı, insanlık hakkı yerli yerince veriliyordu. Ben çocukluğumda kendim 11-12 yaşında bildiğimde ayakkabı boyacılığıyla başladım. Kaste sattım bizim zamanımızda. Çakmaklara benzin sattım. Geçtik parkında yetiştirdikten, yetiştirdikten sonra 16-17-18 yaşında komünlik, yaptım. Ve bunun peşine... Askere gittim, geldim. Ondan sonra hayatımın bir kısmı gayrimeşhurda geçti. Yani Ankara'nın gayrimeşhur çocukların çoğu öldü gitti, çoğu tanırlar beni. Ve ondan sonra Allah beni İslam'la tanıştırdı belli bir yaştan sonra. Yaşım 65 dedim. Yani 20 seneye yanaştı. Allah'ın emrine, peygamberin sünnetine tabi olmaya uğraşıyorum, çalışıyorum. insanlara yardım ediyorum. Soracağın soruları tek tek sor. Ben sıralayayım gideyim yani. Senin soracağın sorular varsa bana. Allah razı olsun anlattıklarından dolayı. Gerçekten değerli şeylere değiniyorsun. Mevhanıza. Ben öncelikle dediğim gibi çocukluğun nasıl bir ortamda geçtiğini sordum. Biraz orayı kısa geçtin. İnşallah o konuyla alakalı. Yani ortamınız nasıl bir ortamdı? İnsanlar nasıl insanlardı? Düşünceleri, fikirleri, değerleri, yaşantıları nasıldı? İslami miydi? Yani sizin... Nasıl bir ortamdan, nasıl bir yerden İslam'a göç ettiğinizi, hizmet ettiğinizi anlamak babında bu soruları sormak istiyorum. Şimdi benim cahiliyemde, geçtiğimde, bebeliğimde bizler Allah'a ve Resulullah'a göre değil, e, insanların anlattığına göre yaşıyorduk. Kur'an nedir, din nedir, iman nedir, ahlak nedir bilmezdik. Benim zamanım işte hesapla... 65 yaşındayım. Çık 30 sene evvel geriye git. 35 yaşlarıma git. düşündü şimdi. Ona göre saplabet denesi deyince yumurta topuk, sivri boğun girinen, bol paşa, geniş yaka, kabadayı külenbey gezinirdi. Hepimiz de öyleydik. Ona meraklıydık. Yendoğan, İsmet Paşa, Çinçin, Nıtırlık bebeleri. Hepimiz birbirimizde racon keserek denge yaşardık. Hepimizin hayatı gayrimeşhurdur. Kumarhane, pavyon, Gazino, alemleri kovalardık. Allah'a hamdolsun, Allah bizi kurtardı oralardan. Şimdi lahımlardan, affedersin tuvaletlerden bebek topluyorlar. Ananın ufak de, yeri, de, anasının karından çıkan çöplüğe atıyorlar. Değişen bir şey yok yani. Ha, o zaman şarap işçilerin geçenler, müşükler var daha şimdi. Şimdi bizim zamanımızda da aynı. Allah bizlere acısın, Allah bizlere merhamet etsin. Dönme çıkıyor, peygambere dil uzatıyor. İçim yanıyor. Dönmüyor, bir hakkına bütün bir, tek başına bir hücreye atılmıyor. Ben Allah'ın kuluyum, ben Allah'ın ibadetini istiyorum diyen tek başına hücrede yatıyor. Dönme affedersin, kendine hakim olamayan, arkasına sahip çıkamayan affedersin. Acı söyleyeceğim, ben de ona buradan atıl yapacağım. Arkasına hakim olmuyor, peygambere dil uzatıyor. Allah için bunu yay bak, bunu yay. Anladın ya? Ben de diyorum ki işte kim Allah'ın Resulü'nden uğraşırsa canın başına, malın başına Allah taraftarıyım, peygamber taraftarıyım. Allah taraftarı olmak için Allah'ın anayasasını tanımak lazım. Allah'ın emirlerine uymak lazım. E caliyemiz de, tabi ki biz calime çok büyük günahlar işledik. Allah'ın bizleri affetsin. Hatalara düştük tabii ki ya. Afiyet bu hataların temelinde neler vardı? Temelinde din yok, iman yok, İslam yok. Ne olacak? Sizi bu hale getiren neydi? Bizi bu halin yanlış yaşam biçimi, yanlıştın kardeşim. Bu yanlış yaşam biçimini sağlayan neydi? Abi sistem bozukluğu, yaşantımızın sisteme dayandığı için 100 senelerle bir tren gelmiş, hepimizi ezmiş, geçmiş. O trenin altında kalmışız, kemiklerimizi toplayamıyoruz. Dinden beri haberimiz yok. Bir, bir şekilde araca Müslüman adam, Müslüman adam e, onun bunun ızına, onun bunun haramına, onun bunun helaline göz düker mi? İşte yaşam biçimini bilmediğimizden. Dini böyle sandığımızdan, kemalizm bir din yaşadığımızdan, Allah'ın emir ve yasaklarından uzak olduğumuzdan bizim haberimiz yok. Allah'ın kanunlarının caydırıcılık olduğunu bilmiyoruz. Yani daha doğrusu Allah'ın sınırlarını koruyamamış. Allah'ın sınırlarını koruyan bir delikanlı olarak geliceymişiz. Allah taraftarı olarak geleceymişiz. Allah'ın sınırlarından habersiz bir vaziyette yaşamışız. Yani şöyle bir çizgi var. Bu tarafı aşanlar ebedi ateşe giderik. Sınırların içinde kalanlar kurtulacakmış. Ben bunu Kur'an'dan öğrendim yani. Peki, Ve şeyden de olursa Tövbe süresi de Allah'ın sınırlarını koruyanları anlatıyor. Tövbe 112, Allah cennetle müjdeliyor. Peki, İslamiyet'e ilgi duyduğun zamanlar, İslami bilinç sahibi olduğun zamanlar çevrenden nasıl tepkiler gördün Alevi toplumluğundan, Alevi çevrenden? Şimdi, o gün de aynı, bugün de aynı. İslam'a ilk adım attığımda Çatlaklar başlamaya başladı. Yani bu afedertin büyük kalıp buza şöyle bir yerden doğandığı zaman damar damar damar damar ayrılır. Her taraftan ses gelmeye başladı. Eğer bu ses gelmiyorsa zaten kendinde bir yokla. Bu ses gelmiyorsa kendi imanını yokla yani. Eğer ses getirdiyse hiç korkma. Demek ki doğru yoldasın yani. Birileri sağ göz olduysa yani. Ben bu yani bu olayların hepsinin içinde yaşadım, bunları gördüm, geçirdim. Ben bu hakkı söylemekten de yeri atmam kendimi. Bizim cahiliyemizdeki yediğimi içtiğim arkadaşlar benim hakkında şikayette bulundular. Ne şikayeti? Mesela diyor ki o adam e, sakalını uzattı, cübbe giydi, böyle ana, çarvar giydi, kılık kıyafet değiştirdi. Bütün benden, gayrı meşhurda gezdiklerimizden uzak kaldı bunu. Gitti, resmen at diye de söyledi yani. Peki size bu öfke nereden kaynaklanıyor? Yani niye? Siz daha dün onların dostu iken, siz onların daha dün sevdiği insan iken, akrabadan iken, yakın bir dost iken, niçin böyle bir tepki gösterdiler? Yani görüşleriniz, fikirlerinizin de bir etkisi oldu mu? Bu bugün olmadı. Bu 1400 sene evvel Allah Resul'ün zamanında da oldu. Peygamberimiz selat selam olsun, Mekke'de müşriğin hasım olması çok iyi tanıyor, emin oldun da biliyorlardı. Hepsi hasım oldu. Niye? Tabii ki ortada bir çizgi çekildi. Allah'ın sınırıyla beşerin sınırının arasında kaldı. Peygamber Efendimiz Allah'ın sınırında için ona da hasimler çoğaldı. Ben hakkı anlattım. Hakkı anlattığım için, doğruları anlattığım için nefislerine ağır geldi. Nefislerine ağır geldiği için de benden şikayetçi oldular. Ben Allah Resulü'nün ayetten hadiselerini kavga neden olduğu için gitti şikayet etti. Anladın mı? Ona geldiler beni aldılar. Şikayet edenler şimdi bir pişman oldular ki. Bebeleri hapçı oldu, öğrenci oldu, ben de gittim, ben orada da söyledim, ben Hakk'a anlatıyorum dedim. Bu mahallede Hakk'a anlatacağım. Yani sen Allah'ın hakimiyetiyle alakalı, Ay. kitabıyla alakalı. Aynen, Kur'an, sünneti. Otoritesiyle al alakalı. Aynen. Ve bugünkü otoritenin de batıllığıyla alakalı bir şeyler mi anlattı? Aynen, aynen. Yani günümüzde... Hatta sistemde suç olabilecek şeyler, fikirlerini söyledin. Allah'ın kitabına tabi olanlar kurtulacağını, Beşer'in kitabını tanıyanların ebedi ateşe gideceğini anlattım ben onlara. Bunu anlattığım için zaten ha, konuştuğum adam komünistti, bu bahsettiğim kişi komünistti. Ben de Allah anlığı onlara tövbekar olarak geldiğim aynı köken alevleri dedim ya, kemalizm, komünizm öyle geldiğimizde. Ben tövbe ettim Allah taraftar olduğum için, Allah'ın emirlerine uyduğum için, Allah'a kayırdığım için. Adliyeye, kalakola kadar gittik. Daha derinleri var ya, nerelere gittik. Daha doğru cezasını da yaptık. Allah'a hamdolsun, anladın ya. Bizi aldılar, bıraktılar, da devam ediyor. Ama bu demek değildir ki ben bu sistem, bana baskı yapacak, bana eziyet yapacak, ben bu yolu bırakmayacağım. Ben bu tehdit yolunu bırakmayacağım. Bu yola nasıl olsa geldim, gidiyorum, İnsanlar aya gidiyor, rahat edince Halbuki aya o kadar bir karış altına uğraşsa, Mezarın altına, kendiliğine, Allah'ın kitabına talim olsa bu kadar saatte cennet var. O ayda hiçbir şey yok. Kuru kuru, takır takır yollayın olayım, hayda hiçbir şey yok. Kardeşim, insanlar nankör oldu. Güneş'i emrinye verdi, temin ederim. Ay'ı emrinye verdi, yıldızlığa duayı. Ama insanlar nankör diyor, Allah kendini söylüyor. İnsanlar nankör. Niye? Bir kandan, sudan, pis meniden ortaya geldiler, Allah'a kafa tuttular. Abi kimse ben kakar da Allah'a hava tutuyorum demez. Nasıl yapar? Fiilatıyla, hareketleriyle, ibadetleriyle, itaatleriyle yapar bunu. İşte bunu Allah'a vermediği müddetçe Allah'a sormuş olur. Yani bunu anlamakta çok şey yok yani. Peki daha çektiğiniz mesela zorluklarla alakalı tevhid dinine girdikten önce ve tevhid dinine girmeden önce. Hayatınızı nasıl mesela yorumluyorsunuz? Tevhid dinine girmeden önceki hayatındaki zorluklar şunlardı. Tevhid dinine girdikten sonraki hayatımda bir zorluklar şunlardı. Müşrik iken yani tevhid dininden önceki çektiğim sıkıntıların değeri şöyle ya da değersizliği böyle. Tevhid dininden sonraki çektiğim sıkıntıların değeri şöyle, değersizliği böyle. Bunu nasıl e, Şimdi ben, Öncesini ve sonrasını. Ya ben bunu anlatayım. Ben tevhid dininden önce, tevhidden önce burnu patlasın, çalı oynasın. Hayat öyle pempeydi, öyle güzeldi ki. Yani şeytan öyle süslemişti ki o yolu. Hiçbir şeyden haberdardım, çok güzel yaşanıyım sanıyordum. Meğersem, tevhidi anladıktan sonra o yolun pis, günahkar, hatalı bir yol olduğunu anladım. Bu yolda da çektiğim cefalar bana e, nimet. Bu yolda çektiğim ne, cefalar var ya, o hüzünlü günler, anladın ya, o saatler, o dakikalar bana nimet. Çünkü Allah beni unutmamış. Ona hamd olsun. Şimdi ben bir şey anlatacağım burada. cahiliyede geçtiğimde başka bir cesaretim vardı. İman ettikten sonra bu cesaretimi Allah'ın yondarcadığım için ameliyata anlayacağım zaman üç tane ameliyat, hanenin önünde üç tane cenaze çıktı peş peşe ameliyattan. Üstleri örtülmüş, ameliyattan kalkamamışlar. Ya Rab dedim, ne umuttu bana sana geliyorum dedim. Ben bunu calibem de diyemezdim, bilmiyordum. Sana geliyorum ya Rabbi dedim. Hiçbir üzün duymadan, hiçbir üzüntü duymadan ameliyattan sonra gözümü açtığımı gördüm. Bypass ameliyattan sonra. Tabii ki herkes oluyor da teslim olarak gittim. Yani ona kavuşacağım diye gittim. Yani Çünkü, iman şunu mu demek istiyorsun? Cesaret verdim. Ha. İman insanların aslında peşinden koşup durduğu bu huzurun, mutluluğun aslında tam manasıyla adı. Adı. Ama bedeli de var. Var. Yani siz bu bedeli bayağı bayağı söyledim. söylüyorsunuz ve ba halen de bedel ödüyorsunuz. Ödüyorum. Ben... Halen hakkınızda açılan bazı dosyalar, bazı mahkemeler devam ediyor. Şu anda da 20-25 gün olmazdı, benim oğluma aldılar, cezaevinde benim bebeğim. Rabbim Allah dediği için dedik ya, siz bu Kur'an'ın içine amel ederseniz cezaevindesin. Ama dışından kıraat okursan madalya alırsın. En ünlülerse madalya yollardı, kıraatına. Ama içiyle amel edecek dediğim zaman mesela ben dedim şimdi harbiden söyleyeceğim. Allah'ın hükmüyle etmek istiyorum. Allah'ın hükümlerine teslim olmak istiyorum. Ben Allah'ın anayasasını teslim ediyorum. Beşerin anayasasını reddediyorum. Temmiki dediğim gibi yani Beşerin, sistemin, bugünkü sistemin hepsini tekbir ediyorum. Ben hepinizden vereyim. Ben bir olan Allah'a teslimim diyorum yani. Anladın mı arkadaşlar? Yarın kabirde ben Allah taraftarı olarak gitmek istiyorum Allah'ın yanına. Buna sıkıntı getirecek hiç de umurumda değil. Sen bu görüşü belirttikten sonra bu e, sözleri söyledikten sonra çevrende kendiliğinden bir savunma e, oluştu ve kendiliğinden bir dışlanma mesela, Oldu. oluştu. Doğru mu? Evet. Yani örneği söylüyorum. Biz dünyada bazen işte eşlerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımız oluyor, çevremiz oluyor. Onlarla bazı şeyler paylaşıyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Bugünkü toplumda da öyle insanlar. Zannediyorlar ki onlar aslında ebedi dostlarıymış gibi yaşıyorlar. Halbuki ebedi dost diyebileceğimiz kişiler ancak ebedi hayatta yanımızda olabilecek kişilerdir. Bunların da oluşabilmesi için Allah'ın dininde birleşmemiz gerekiyor. Birleşmemiz Sizin yaşadığınız hayatta tam manasıyla buna benziyor. Daha sonra bu toplumuz anladığım kadarıyla terk ediyorsunuz. Evet. Terk ettikten sonra da Allahu Teala'ya birleyen muvahitler topluluğuna katılıyorsunuz. Aynen. Ve bu süreç peki nasıl oldu? Bu katılmadan sonra Hayatınızda mesela neler değişmeye başladı, neler belirginleşmeye başladı, başınıza neler gelmeye başladı? Şimdi ben bu dine teslim olduktan sonra, bir müddet sonra, bir müddet sonra, benim sabaha karşı, sabah namazından sonra ben Kur'an okurum. kendime adapte etmişim. Bir yaprakta olsa, iki yaprakta olsa okurum, emir var çünkü. Bakara 214'te iki ayeti okudum, vallahi tam bitti kitabımı şöyle bıraktım, kapı çalındı. Bakara 214. ayeti de söylerseniz bilmeyenler. Sizden öncekilerin çektiğini çekmeden cennete gireceğinizi mi zannedersin ayeti? Sizden öncekilerin başına gelenler ne? sizin de başına gelmeden cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Onların başına öyle darlık, öyle sıkıntılar geldi ki Resul ile beraberindekiler Allah'ın yardımı ne zamandır dedi. Tabi. Bu ayeti okuduktan sonra Olsa, kapı çalındı. Kapı çalındı bak vallahi Allah şahit korktu. Kalktım, Rabbim hamdolsun sana, şükürler olsun dedim. Kapıyı açtım, dedim ki zorlama. Ahır! Nerelerden geldik dedik ya, cahiliyede yiğitliğimiz İstanbul'da taşıdık. Ver! Ben geliyorum dedim, ben hani... Şey görmedik adam değilim, nezarethane görmedik adam değilim. Cezaevine şunu, bunu görmedik adam değilim. Otur beş dakika, acele etme dedim. Hemen üstümü giydim. Aldı. Halana da dedim ki, hiç üzülme. Bu dava Allah davası. Cahiliyende çok... Ee, beşerin davasından düştüğüm için Allah'ım beni affetsin. Bunları onun ondan temizlendiğine inandığım için. Yani eski günahı yeni sevaplarına silindiği için hani çok yani sevindim. düğüne göbek hata hata yani sevinir sevinir ee, giden insan iken polisler kapıya geliyor. Aynen. Aynı düğüne gider gibi. De aynen öyle gittim. Yahut aynen. aynen. Onlar da biliyor. Hatta ifadelerden sonra zaman geçtikten sonra Aynı memurlar başkası için aynı eve geldiklerinde Bir şahit lazımmış karşıya İşlerinde o var gelen arkadaşlardan biri beni tanıyor Amca senin için gelmedik dedi burada birine geldik Suriyeli birinin he, zarar ver vermediğimize bize bak dedi O gelen polis ne dedi biliyor musun? Bu amcada geri fites yok Allah'ın izniyle dedi Hak neyse doğru neyse onu söyler dedi bu amca dedi Polis polise söyledi evet. şimdi sap döner keser döner bir gün gelir hesap döner bunu unutma bu sözümü bize alanlar feteci çıktılar vallahi feteci çıktılar Ben alan savcı zorlayan savcı şu anda muhabbetten yargılan, muhabbet almış e ben Allah'a teslim oldum benim sahibim Allah bizden kim Allah'ın kitabını yüzünde hakim kılsın diye mücadele ediyorsa Allah onun işini rast getirsin kim de onu garantmak istiyorsa Allah onu helak etsin abi. benim bedduam bu biz bir şey istemiyoruz. Biz bir şey istemiyoruz. Bir bu, bu Türkiye bizim vatanımız. Bu insanlar kendi yerlerimiz. Çünkü sahibi Allah. O Allah'ın bize bahsettiği yere ben inkar mı edeceğim? Bizleri yarattı. Ama bize Allah'ın kitabıyla, Allah'ın diniyle yaşatma hakkı tanımadıklar için birileri gelmiş dedim ya tren, tren gibi üstümüzden geçmiş. Kendimizi toparlıyoruz. Din nedir? İman nedir? Ahlak nedir? Kur'an nedir? Kitabı Haberimiz yok kardeş. Sana bu güzelliği vereninden uzak diyorlar. Kendine niye biliyor musun? Şu koltuk var ya. Hayır bu ataydı bu koltuk. Herkes buraya oturayım da sallanmasın. Bu koltuk derdi herkesin bu. La baba sen koltukla dünyaya gelmedin. Sen Allah'ın emriyle dünyaya geldin ya. Seni bir emriyle ol emriyle. Ol deyip de olduran, gönülleri dolduran görülmüyorlar seni ya. Yani çok güzel bir şey söylediniz Eyvah'mıza. Sen Allah'ın emriyle dünyaya geldin ama Allah'ın <gülüyor> emrine uymuyorsun. Uymuyorsun Allah ya. Allah'ın emrine boyun eğmiyorsun. Eğmiyorsun ya. Sen uyuda kardeşim biz de arkana sıra geliriz. Yanı sıra olalım mı kardeşim. Yeter ki devlet Allah'ın koyan hututlarına bağlı kalsın. Sınırlarını karsın. korusun. Biz tabi. Biz de o zaman devlete bağlı kalalım. Tabi. Tamamsa tabi. halde. Tabii. Siz Allah'a isyan ettiğiniz sürece biz de sizlere karşıyiz. Bizlere karşı kesinlikle tavrımız var düşünülemez diyoruz. Tabii abi Allah'tan bir din özgürlüğü kapsamında altında olunması e, gerekirken tabii kendi yaptıkları kabirde, kabirde mi? bundan ona, ona, bana A Parti, B Parti, C Parti sorulmayacak bana kabirde. Sen Allah tahtalı ne yaptın? Allah için ne yaptın? Allah Peki için zaman, hizmet yaptın? Bana bu sorulacak kardeş. Peki Yuvamza partilerle alakalı meseleye değindim. O gün hangi partiyi sizin aileniz, sizin e, biz solcuyduk edin? abi. Biz e, CHP'liydik Kuşçuyduk Cuncuk derdik kuşa O yatacak arkadaş öndekine yol verdik Cuncuğa bas, kuşa bas e, Biz yani. solcuyduk, komünist, kuş CHP işte e, şey, e, Sol partiydi he. Ecevit de A, Ondan sonra sağa kaydık Sağında baktık ya Al birini, bırak birini Vur birine, koy al Aynı değişen bir şey yok Herkes Allah'ı tanıyor, anayasasını tanımıyor Allah'a tanımayanla benim bağdaşlamam olur mu? Hepimizin kanını tutsalar şu çay bardağın içine koysalar, Allah'a tanımayan, ana esasını kanımız bağdaşmaz. Benim kanım illa üstte çıkar. Çünkü ben Allah taraftarıyım. Eyvamza, yaş 65'tir değil mi? Kilo, 95. Yaş 65. Boy, 175. 75. <gülüyor> Yaş 65 <gülüyor> mi? 65 Yaş 65 Allah sana rahmet etsin <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Biraz daha şey lazım Araba <gülüyor> terepçilik geldi sen bir durun <gülüyor> Radyo <gülüyor> terepçilik geldi sen bir durun <gülüyor> <gülüyor> Evibamza ee, şimdi 65 yaşındayım diyorsun Evet 65 e yıllık aslında Türkiye'nin bir belgesi, delili niteliğindesin Aslında 65 yaşındaki biz amcalarla konuştuğumuz zaman Onlarda ezber bir kalıp bir görüş var, bir fikir var Puru kuruya devletçilik, puru kuruya milliyetçilik, puru kuruya bayrakçılık var. Sorgulamaksızın, aynı, aynı anlattığın o gençlik zamanları, çocukluk zamanlarında aslında Alevilik dinini yaşadığını söylüyorsun ya. Bugün Sünnilik dinini yaşayan insanlar da aslında senin bahsettiğin aynı o ideolojilere, o fikirlere sahipler. Evet. Neyi ne için yaşadıklarını bilmiyorlar. Hmm. Benim burada soracağım şey şu, 65 yılın <gülüyor> bilinçli bir şekilde 45 yılını... Yaşadığını düşünürsek, 45 yıllık şu memleketin siyasi sürecini nasıl değerlendiriyorsun? Yani bunlar 45 yılda Türkiye'yi ıslah edebilmişler mi, düzeltebilmişler mi, ahlaken yahut insanların kişiliklerini, karakterlerini eğitebilmişler mi gerçekten? Çok güzel bir soru sordum yeğenim. Bizim zamanımızda büyüye bir miktar olsun saygı vardı. Ee, mahallede Aileye saygı vardı. Ama son dediğim zamandan bu zamana insanlardan bir günde saygı kalmadı. Sevgi kalmadı. İnsanlar kapı komşuyu unuttu. Betonlaştıklar insanlar da betonlaştı. Sistem aynı sistem. Değişen bir şey yok. Çünkü sistem küfür sistem. Daha doğrusu anlayın ya. Allah'ın ayetlerine, Allah'ın hükümlerine bayrak kaldırmış bir sistem. Kalkıp da herhalde 10 numara bir terbiyeli bir çocuk yetişecek yok. Kusura bakma yani. yani. Şimdi anlatalım yani. Hani vuralım vuralım da demiş bu cinin bu, bununca arzayı kim kaldırak. Kardeşim Allah'ın kitabına göre yaşam olmayan yerde düzen olur mu? Sistemde, böyle bir sistemde Allah'ın kitabına teslim olmayan yerde ahlaksızlığın olduğu, olduğu yerde fuh günahkarlar olmaz olur mu? Ha, i̇man yoksa bu da yoktur abi. İmanın olduğu yerde. iman öyle bir şey ki İmanın girdiği yer tertemiz olur. Bizim zamanımızda kadar şimdi kimseye hani en fazla büyüğünü sağır öte giderdi. Şimdi o da kalmadı. Otobüse biniyorum 65 yaşından Adam telefonu almış eline senin geldiğini ayırıyor. Devam. Devam. çık başını kaldırmıyor Allah'tan kork. Bizim zamanımızda bu yoktu bari anladın mı? Sistemde bir şey git gide git gide, git, gide. ne olacak? Şimdi ben bir şey bak güzel sözler söyleyeceğim iyi dikkat yani. Vücudun kaşındığını ye, kim bilir? Sen benim Benim elim bilir, gider oraya kaçır. Benim elim gider oraya kaçır. Anladın mı? Bu sistemdeki herkes biliyor. Herkesin çocuğu, herkesin bebesi, musibetler, sıkıntılar, hastalıklar anladın ya. E, Hapçısı, ere öncüsü, kaka öncüsü oldu abi. Bu memlekette bu var. Bizim zamanımızda meyhaneler vardı, affedersin. Genel evleri vardı. Bu da Allah'ın yasak ettiğiydi. Bugün o vardı, o de o vardı. Değişen bir şey yok. Çünkü abicim Allah'a teslim olmayan bir memleket, Kur'an'daki helak olan kavimlerin aynı yaşantısı, vallahi şu anda günümüzde Türkiye'de var bak. İsteyen delil diyorlar, getiririm benden delil istesin. Mesela diyelim ki, erkek erkeğe Kur'an'da geçer, anladın ki? Zina geçer, anladın ki Allah'a tanımadıkları geçer, anladın mı? Koca peygamberleri yaptılar o kalbiler. Şimdi de peygamberlerin de dinini anlatanları alıyorlar cezaevinde, ömrü bitiyor yani. Adam Hakk'ı anlattığı için. Kedavut Bey'sine yüz bin kişi anlatan peygamberimiz bize gecesi gündüzüne aydınlık, kopmasa bilmeyen bir kulp diyor. Kur'an ve sünnete sarılın diyor, tamam mı? Kur'an ve sünnete. Biz burada mülleşirse, yeryüzünde herkese diyor. Kur'an'a, sünnete, insanların emrine değil, Kur'an'a, sünnete tabi olursa. Allah'ın izniyle gelecek nesil de kurtulacak, biz de kurtulacağız, arkamızdan gelen de, de kurtulacak. Kur'an'a, sünnete teslim olalım. Allah rızası için bu dünyayı iyi anlayalım, iyi yaşayalım. Bütün Müslümanları bir arada allah Teala getirmeyi nasip etsin. Allah yolunda canıyla, malıyla, cihat eden, cihat eden olsun. Eser ve esaret altında olanları kurtarsın yarabbim. Ben de nasihat alıyorum. Nasihat almayı, almayan da hayır yoktur. Zerahat Suresi 55. Allah diyor ki, sen bir nasihat et, onlar severler, onlar alırlar. Nasihat almanda da hayır yoktur. Çünkü Allah'ın ayetiyle çapraz düşmeyi. Namaz diyor, sizi fışuvattan alıkoyar. Eğer bir insan namazdan temizlenmiyorsa, arınmıyorsa, namazını yoklaması lazım. Allah'tan uzaklaşıyoruz, dikkat etsin yani. Yani buralara dikkat etmek lazım. E ne diyeyim, Allah, Kuran olduğum Allah bizlere, ben Allah'a sığınırım. Benlikten, kör şeytandan. Anladın köşe tanıdığı şey takip eden insanlardan. Allah hepimizi kurtarsın. Cennet geniş kardeş. Cennet geniş. Cehennemde boşa değil. Hak eden gitsin. Çünkü onu Allah-u Teala'nın mü çıkaracağız O hak eden'i bildiği için cehennemde yaratmış. Ona hamd olsun, şükürler olsun. O ne derse olur. Ama benim tek tavsiyem, tek şeyim. Ayrı meşhurdaki çocuklara diyorum ki. Dininizi öğrenin. Ağlağınızı düzeltin, annenize babanıza öftemeyin, çünkü galime şuradan geldiğim için iyi biliyorum. Çünkü Allah ayette der ki, anana babana öfteme, Allah'ın önüne geçme. Müslüman ne diyorsun bunu ha? İman ettim, Müslüman oldum, anana babana öftemeyin. Otur lan yerine, ne yapıyorsun sen? Otur. Sen anana babana saygılı olacaksın, Allah'ın emri var sana. Senin şirke sürüklerse gitmeyeceksin, hepsi bu. Anladın mı? Elinden geliyorsa onu güzel yatağını seyreceksin, yaşlıysa, o senin altın aldıysa altını alabilirsin, temizleyebilirsin. O vaziyete geldiyse sahip çıkacaksın. Anaya babaya sahip çıkacaksın. dinine olursa olsun diyor. Tabi ne olursa olsun. O ne dememiş ya? Yolda bir muhtaç birini gördün mü? Mazlumun dini, ırkı, zaman olmaz. Muhtaçsa adama yardım edeceksin. He? Yaşadığını din sanan insanlar. O böyle istiyor, bu böyle sana ne lan? Allah ayette diyor ki azallama, azallama diyor, yetimi kayır diyor. Kayır o namaz kılanlara diyor, Allah diyor. Lünkeni. Hangi süreyi? Doğan suresi değil mi? Ne diyor? Yetimi itene kalkana değil mi? Öksüzü kayırmayana, miskini yana? Allah söylüyor. Abi de şu çıkmış insanlar arasında, sen bu Kur'an'ı anlamazsın. Hadi Allah'tan daha iyi anlatan mı olacak? Yürü! Terbiyesiz. Ne demek Kur'an anlamazsın. Kur'an anlarsın. Sen anlamak istersen anlarsın. Kuran'da diyor ki Allah içki, kumar, şans oyunu falan kuyasak diyor. Anladın mı anlamadın mı? Ha? Namaz kılmış müşkriyeden olmadı. Anladın mı anlamadın mı? Yani mesul olacağımız şeyleri zaten anlarsın. Anlatıyor. Ama mesul olmayacağımız, müteşabih diyebileceğimiz... O şey, kafalıya kafalı beyin. Alimler, alimler, alimler niye yani, yani, evin peşine gidemiyor? O meselelerde zaten alimlerimizin işi He. Biz anca alimlerimizin sözlerini de, Onları talim olarak bakarız, a, a, okuruz Onlardan kesinlikle faydalanırız Onlar olmazsa biz yetimiz, biz Tabi müksüzüz, tabi, tabi Ama bizim üzerimize düşen kulluğu Öğrenebilecek kadar Kur'an okuduğumuzda anlarız demek. Anlayacağız tabi canım Ben şimdi alimler mesela alimler benim başımın tarzı. En büyük alimlerden biri de En büyük sonsuzun büyük sahibi olan Allah Bir ismi de alim ya Alim Alim olan Allah Cebrail'e öğretti. Öğretti. Cebrail geldi peygamber evimize diyor. Peygamber evimiz sahabeye sahabe tabiri tabiri sizlere. Şimdi bana soruyorlar sen selef misin? Tabin selef. Selefin anamını bilmiyor ki. Bunu Allah Resulü dedi. Benim ümmetim dedi 73 fıkra önecek. 72'si delalette biri kurtar. kim mi dedi? Sahabe bizim yerimizi sormuş bak. Kim dedi? Ben ve be ashabımın ondan gidenler. Ben ve be ashabım salihleri söylüyor. Selefleri söylüyor. Onları takip edenler abi. Ondan sonra sen Selef tabi Selef'im. Ya şimdi şöyle yapıyorlar. Toplumda şöyle bir bilgi var. Selefi denildiği zaman biraz haricilikle... E, Alakası işte, yok kardeşim. Onu da şöyle istiyorlar, Ali radiyallahu öldürenler haricilerdi. E bunlar da bugünkü yönetimdekilere işte kafir diyorlar. işte sapık <gülüyor> diyorlar, fasık diyorlar. Ama işte şu ayrıntıyı görmüyorlar Eyüp Hanımıza. Ali radiyallahu anh, Kitabı kitabıyla hükmediyordu. Aynen. Çünkü yöneticilerimiz de keşke, keşke Allah'ın kitabıyla hükmedseydi Aynen. de bizi o zaman, eğer biz bu şekilde tekfire gitseydik de o zaman bize harici deseydiler, öpüp başımıza koysaydık vücudlarını. Ama maalesef bu gerçeği kavmimiz, toplumumuz bilmek istemiyor. Bildiği zaman biliyorlar ki birçok bedel ödeyecekler. Bu bedelden de kaçıyorlar. Kaçmaları için de kendilerini ister istemez şeytanın, yani Allah'ın dediği gibi Şeytan dostlarına vahy ediyor. Ve onlar da maalesef bu vahyi kendi fikirleriymiş gibi de alıp hayatlarına geçiriyorlar. Tabi ziyanlarını artırmak oluyor. Allah aşkına bizlere hakka hidayet etsin. Amin. Yaptığın nasihatlerden dolayı Allah senden razı olsun Eccel amca. Söyleyeceğin son sözler varsa onları. Hemen bir tane. Allah falan. kendi ayetinde diyor ki. Senin çağırdığın din onlara ağır geldi. Allah söylüyor bunu. Anladın. Ben tekrar nasihat ediyorum. Bütün yeryüzünde bütün insanlığı Kur'an'a çağırıyorum. Allah'ın kitabına çağırıyorum, Kur'an'a çağırıyorum. Diş okuması güzel olduğu kadar içindekini de anlayıp abar çağırıyorum. Peygamberin sünnetine tabi olanları çağırıyorum. İçimizdeki Allah için can veren, canıyla bu yola feda eden alimlerin hep beraber yolunda bu yolda birleşmeye çağırıyorum arkadaşlar. Hepinizi de Allah'a emanet ediyorum. Allah razı olsun, böyle bir şey anlattın. İnşallah yeryüzünde bu anlattıklarınızı, konuştuklarımızı durdukça bundan faydalananların ecrinden burada duranlar, yardım edenler hep beraber alacağız yani. Herkes gövdesindeki karışındığı yeri eli bilir. Herkes kendi hastalığını bilir. Herkes kendini ona göre Kur'an'a göre düzeltir arkadaşlar. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bütün insanlığı Allah'ın kitabına çağırıyorum Allah'a emanetiz. Selamünaleyküm. Başınız ağrıdıysa özür dileriz arkadaşlar. <Gülüyor>